Bugün 15 Haziran 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Dolunay fazındaki ay saat 01.13'te Oğlak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün iş, kariyer, görev ve sorumluluklarımız ön plana geçerken duygusal ihtiyaçlarımızı biraz geri planda tutabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde ay Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Hedeflerimizi büyütmemiz, daha cesur ve girişken olmamız mümkün. Fazla cesaretli ve özgüvenle abartılı tutumlarda oluşabilir, gereksiz riskler de alabiliriz. Mücadele gereken konularda sert ve saldırgan tavırlar oluşabilir. Sakin kalıp dengeli olmakta fayda var. Bugün ikizler burcundaki güneş, kova burcundaki satürnle üçgen, balık burcundaki neptünle de dik açı yapacak. İdealist ve vizyoner olabilir, bunlara ulaşmamızı sağlayacak irade ve motivasyonu da gösterebiliriz. Otorite figürlerinden, olgun kişilerden destekler alma fırsatlarımız olabilir. Ancak temeli sağlam olmayan hayallerimizi de gerçeklerle yüzleşip fark edebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Ay, Koç Burcu'ndaki Mars'ta dik açı yapacak. Heyecanlı ve huzursuz olabileceğimiz gece saatlerinde sabırsız ve dürtüsel tavırlar artabilir. Kaza ve sakarlıklara, ilişkilerde çatışmalara açık olabileceğimizden dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.